Merhabalar, bugün hep birlikte 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik kuşbaşı yemeği yapacağız hep birlikte. Oldukça pratik bir tarif. Baktı olmayan hanımlar için ve beyler için kurtarıcı bir tarifimiz olacak. Malzemelerimiz 10 kişilik tarifimiz bu arada. 10 kişiye çıkartabileceğiniz bir porsiyon olacak. 750 gram kuzu kuşbaşı ve daha önceden hazırlamış olduğum 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı pul biber koyuyoruz. En son tuzunu ilave edeceğiz. Sosumuz burada hazır. 1,5 su bardağı kadar da içme suyu ilave edeceğiz. Karışımı hazır burada beklettikten sonra sebzelerimizi kesmeye başlayabiliriz. Evde hangi malzemeleriniz varsa bunları kullanabilirsiniz. Ben bir tane kırmızı biber kullanacağım. Tat vermesi için. Kuşbaşının daha lezzetli olması için bir 15 dakika kadar önce zeytin yanında bekletirseniz daha da yumuşak oluyor. Bu da bir püf noktası. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evinizde hangi malzeme varsa onlarla yapabileceğiniz kurtarıcı bir tarif olacak. İnanın çok beğeneceksiniz. Sık sık yapabileceğiniz bir tarif. Yağlı kağıdımızı ıslattık ve borcama yerleştirdik. Malzemelerimizi başlayalım koymaya. Patateslerimizi buraya. 1 tam soğan, 1 tane de yarım soğan kullanacağım, 3 diş sarımsak, 1 tane kabak, 2-3 tane köy biberi ve çarlison biber kullanacağım. Kesmeye devam edelim malzemelerimizi. Bakın 10 dakikada hazırladık. Şimdi yemeklerimizin bütün malzemelerin hepsini karıştırıyoruz ve sosumuzu ilave edip fırına vereceğiz. Fırınımızı önceden ısıtılmış alt üst ayarda 150 derece ayarlayıp bekliyoruz ve en önemlisi sosumuza yaklaşık 3 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Inanılmaz lezzetli bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. bütün malzemeleri alt-üstte gelecek şekilde karıştırıyoruz. Şimdi malzemelerimiz çok fazla olduğu için ben kalabalık misafirimi hazırlıyorum. O yüzden tepsimi geçireceğim, daha rahat pişsin diye. Sosu geçen yağlı kağıdı da üstüne kapatacağım. Değerlendireceğim. İyice karıştıralım hepsini. İçindeki baharatlardan dolayı çok lezzetli ve güzel kokuyor şu an pişmeden. Ben Üstüne yarım su bardağı kadar daha kontrollü bir şekilde su ilave edeceğim. Borcamda kullandılmış olduğumuz yağlı kağıdı üstüne kapatıyoruz. İlk önce 160 derecede düşük ayarda yaklaşık 15-20 dakika sonra da 180-200 dereceye alıp 1,5-2 saat yavaş yavaş pişireceğiz. Karınımızı alıyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Evet, yemeğimiz pişti. Şimdi artık servise hazır. ondan çıkartalım. Bakın... patatesler. Gayet iyi pişmiş etimizi kontrol edelim, doku testi yapalım. Evet etimiz gayet iyi. Servise alalım şimdi. Oldukça yumuşak olmuş. Mutlaka denemelisiniz. Çok pratik oldu. Şirmesi servis hazır.